Beni tatmin edecek derecede cevaplar değil kendime verdiğim. O yüzden duymak istiyorum. Barış istersen buradan devam et. Sonra da yine Barkan Ali şeye gidelim. Yani bu yalan haber konusunu konuşalım biraz. Ne yapmak lazım? Dinleyenlere bir faydalı bir öneriniz varsa onda sıkıştırın araya ne olursunuz. Benim bir önerim var. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. %100 yaptığımı söyleyemem. Söylersem yalan söylemiş olurum. Ama şöyle yapıyorum. Diyorum ki, gördüğüm şeye bir soru soruyorum. Diyorum ki, bunun bana bir faydası var mı? Yani bu bilginin bu şekliyle bana bir faydası var mı? Mesela koronavirüsün bir biyolojik silah olduğu bilgisinin bana bir faydası var mı? Açık söylüyorum, bana hiçbir faydası yok. Çünkü ben bir virüs uzmanı değilim. Koronavirüsle de tanışmadım onu inceleme şansına da sahip değilim. İncelesem de bir şey anlamam. Dolayısıyla bu noktada delirmemek için, açık söylüyorum bakın, delirmemek için koronavirüsün bir biyolojik silah olmadığına uzmanların söylediklerine itimat ederek tamam demek zorundayım. Koronavirüsün biyolojik silah olduğunu düşünen birisinin de kendisine şunu sorması lazım. Bu öyleyse hani Peki yani benim delirmememe bunun ne gibi bir katkısı olacak? Çünkü ilk etapta kendimle ilgili sorumluluğum kendimi sağlıklı tutmak. Kendimi sağlıklı tutmak için de kendimi bu ve buna benzer saçma sapan düşüncelerden uzak tutmalıyım. Bunun doğal bir şey olduğunu düşünmek bana daha iyi geliyor. Bunun doğal bir şey olduğunu düşündüğüm zaman kendimi daha rahat hissediyorum. Birincisi bu. İkincisi de Yine aynı şeye başka bir soru soruyorum. Diyorum ki bunun dünyaya ne faydası var? Yani bu bu bilginin, bu hem de doğruluğundan kimsenin emin olmadığı, üzerinde bir takım spekülasyonların yapıldığı bu bilginin dünyada daha fazla da, dağılmasının ve daha fazla dolaşmasının dünyaya ne faydası var? Şimdi ben kendi akıl ve e, ruh bütünlüğümden sorumlu olduğum gibi kendi evimin içindeki diğer bireylerden başlayıp ondan sonra da temas ettiğim bütün diğer bireylere kadar da herkesten kendimi sorumlu hissediyorum. Dolayısıyla benim komplo haberlere, benim yalan yanlış haberlere açtığım savaşın sebebi benim o insanların varlığı üzerinde hissettiğim bireysel sorumluluk. Bu sorumluluk gereği ben bu insanların kesinlikle ve kesinlikle bu gibi yalan yanlış komplo teorisi gibi haberlere itibar etmemesini sağlamaya çalışıyorum. Ha. Şu ayrı bir hikaye. Başımızdaki derdin, belanın ne kadar ciddi bir problem olduğu, ne kadar köklü bir problem olduğu, atlatılmasının ne kadar zor olduğu, atlatılması için ne kadar strict yani sağlam ve kuralcı gidilmesi gerektiği, taviz verilmemesi gerektiği gibi şeyler konusundaysa yine çok şeffaf, açık ve sert olunması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu koronavirüsün bir biyolojik silah olarak çıkartıldığı ve bunun sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çökeceği yerine de Çin'in imparatorluğunu kuracağı gibi bir şeyi e, hani dinlendirip insanlara yaymanın çok hiçbir manası olmadığını söylemek lazım. Yani. Ya bu bir yalan haber türü. Yani bunun komple teorisi olduğu konusundan buraya bağladık aslında. Bu yalan haber türü ama ben yalan haber derken daha geniş bir kategoriyi aslında kastediyorum ve örneklendireyim demek istediğim şeyi WhatsApp'tan gelen bir ses dosyası, bu ses dosyasını çaldığın zaman virüsleri öldürüyor. İnce bir tiz ses tonu. E veya 5G aslında koronavirüsün sebebi. Barkan 5G mi bu işin sebebi? <gülüyor> Gülüyorsun 5G mühendisi olarak. Buyur, bak haberi de göstereyim sana. Çok yaratıcı değil mi ama ya? Ben e bazen ya, danla... böyle şey oluyorum yani, böyle büyüleniyorum yani. Nasıl bu kadar yaratıcı olabiliyorlar gerçekten? Bak UK's <gülüyor> Independent Fact Checking Charity İngiltere'nin bağımsız haber doğrulama e, örgütü diyeyim. E, bununla ilgili haber çıkacak kadar konu yayılmış ki adamlar bununla ilgili bir şey yazmak zorunda kalmışlar. Yok çok var. Şey falan ee... da vardı. Beşgenin kendisinin aslında biyolojik silah olduğu falan filan. <gülüyor> Öyle mi peki? Abi yani şey, e, neresinden tutacağını falan bilemiyorsun. Öyle şeyler ki. Garip. Ya, evet. Peki tamam, ya. yani, ne, ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani 5G konusuyla ilgili söyleyecek ekstra bir şeyin olmamasını anlıyorum. Saçma diyorsun ve geçiyorsun belki. Ama bu yalan haberler, yani bizim kendi çevremizde, ne bileyim akrabalarımızda, arkadaşlarımızda, tanıdıklarımızda. Yani orada bir, bir sömürü ilişkisi var yani. insanların attention'ını, dikkatini sömürüyor aslında bir grup insan. Çünkü orada bir ihtiyaç var. Korunma ihtiyacın var. ...kötülükten ve iyileşme ihtiyacı var ve bir grup insan bunu sömürüyor. Nasıl bir firewall, nasıl bir güvenlik duvarı kurmak gerekiyor sence etrafına? Ozan bir şey... Barkan'a mı soruyorsun? Yoksa... Barkan'a soruyorum. Hı. Abi ben şeyi düşünüyorum yani bu e, cehaletin yüksek olduğu yerlerde böyle Fatih Terim gibi insan... Fatih ne ya? Fatih Terim gibilerinin çıkıp koronavirüsü yorumladığı yerlerde... Bir de hani Türklerde yani, Türkler genel değil de bu, Akdeniz insanında bir şey vardır, böyle sen hani... Ya sen yetkili bir abiye benziyorsun, hani senden iyi bir şeyler duymak istiyorum, şey vardır ya. Ya da senden bir şey duymak istiyorum, senden bilgi almak istiyorum. Ne, ne oldu önemli değil. Sen konuş, ben de dinleyeyim. Ee, var. Dolayısıyla hani bunun olduğu yerde ben çok o, mümkün görmüyorum ya. Ee, yani biz kişisel olarak şey yapabiliriz, atıyorum... Herkes kendi aile WhatsApp grubunda dese ki, ekran görüntüsü paylaşmak yok. Eğer kaynağını ve doğruluğunu bilmediğin e, bir şeyi paylaşıyorsan, bir videoyu, bir şeyi e, paylaşma e, gibi gibi uyarılar yapabiliriz, filan. Ama hepsi bu yani, hani çok da televizyonda dönen o şeyi çok engelleyemiyorsun, bilgi kirliliğini ne yazık ki Türkiye'de. Anladım. Halil? Ee, şey diyecektim... Ee... Söyleşin deriz, sorumluluk konusundan bence çok güzel yaklaştı. Zira e, konunun adını bilmiyorum ama e, insanlar eğer bir bilgiyi tanıdığı birinden duyarsa daha çabuk inanıyor buna. Doğru, bir de tamam. insanların e, inandığı, daha önceden e, öncül olarak inandığı, düşündüğü bir şey varsa ve de bununla ilgili bir şey görürse komple teorisi bile olsa, aa ben zaten bunu biliyordum deyip de hemen çabucacık yine inanıyor. Bu ikisini birleştirdiğin zaman e, her insan e, bir e, ne, ne denir? Validation'a dönüşmüş oluyor. Ne kadar çok insan inanırsa o kadar doğru olmuş oluyor. Yalan bile olsa, komple teorisi bile olsa. E bunun da tek çözümü o dediği gibi bunu sorumluluğu herkesin sorumluluk olarak verip, okey ben şimdi bir şey okudum. Bu doğru mu? Yanlış mı? Ha. Tabii ki önceden filtreden geçirip, ya bunun benim hayatıma bir değişikliği var mı? Bu benim yapacağım. Yani bu konuyu bilmek, hani delirip delirmemek bile diye bile düşünmeye gerek yok. Bu konu bil, doğrusunu bilirsem herhangi bir şekilde farklı bir şey yapacak mıyım? Hadi. Mesela 5G imiş korona virüsünün sebebi. Telefon kullanmayı bırakacak mıyım? Bırakmayacağım. Ya belki zaman, günün saatlerinde telefonla olan maruziyetini azaltmakla ilgili bir karar alacaksın hayatını değiştirecek. Mesela ama çoğu insan onu bile yapmıyor. İnsanlar sadece bunu paylaşıp virüs gibi yayılmasına sebep olduğu yalan haberin. hayatlarında bir şeyi bile değiştirmiyorlar. Öncelikle bir şey değiştirme şansın yoksa zaten bunu bir, e, bilmene zaten gerekiyor. Ha, bir şey değiştirmek Madem varsa o zaman doğruluğunu bir sormak lazım. Onun için de gibi bir sürü web sitesi var. Türkiye'de çok, yok ama yavaş yavaş başladı pek çetin e, e, doğrulama mekanizmaları. E, bir de, e, neden bu oluyor dedim, neden insanlar öpüyüz ediyorlar? Benim fikrim, e, özellikle Barış'ın dediği mesela bu uçakların e, bıraktığı e, izler camtrail olarak geçiyor. Camtrail'ı aratırsan Google'da, mesela 10 seneden önceki sonuçları gönder, göster dersen, sonuç, on seneden önce sonuç var. 20 seneden önce göster dersen, bence onu bile bulabiliriz de ona emin değilim. Çünkü ben on sene önce duydum bu, Chemtrail olayını O zamanlar toydum, inandım bir de. Ee, yani bu, bizim bağışıklığımız yok yani. Hani İngilizcem kötüydü. Ee, bir de nasıl aratırım, nasıl doğrularım bilemiyordum. Ee, Elinde sonunda su, su e, şey o o yüzden. Ee, fakat ben buna inandım ve bu beni kötü hissettirdi. Yani inanmıyor, bir sürü insan inanmıyor. Sen inanıyorsun, inanan küçük bir grup var. İnsanları küçük gruplara veriyor aslında bu, bu tip şey. Ve de zaman kaybına yol açıyor. Mesela bizimki zaman kaybı da diyebilirizse bir de bizimki gibi üst level, üst seviye bu bunları nasıl engellerizle tartışmak bir zaman kaybı değil. Fakat düşünün, kaç bin tane teyze var şimdi. Ee, korona birisinden tut da 5G'ye kadar saçma sapan neleri paylaşıyorlar, tartışıyorlar. Ee, ve hani ayaklarına bir şey de katmıyordu. Sadece zamanlarını kaybediyorlar. Evet. Ve yani her yanlış bilgi bir boşluk dolduruyor. Doğru bilgiye ulaşman. Yani beyninde doğru bilginin tutacağı yeri kapatıyor belki o. Ee, bu konuda benim bir iki tane... E, önerim var aslında bu şeyi çözmek için, yalan haber yayılımını yavaşlatmak ve durdurmakla ilgili. Yani benim kendi kişisel pratiğim biraz aslında bu şekilde. Benim çok sevdiğim yaklaşımlardan bir tanesi bir ağaç. Ya ağaç genel olarak zaten çok sevdiğim bir sembol ama özellikle bu konuda bilgi ağaçları konusunda da çok güzel bir analoji var aslında. Bir konuyla ilgili uzmanlık geliştirmeye başladığın zaman böyle kalın bir dal aslında açıyorsun beyninde, o dalın içerisinde alt dallar var. ...onun alt dalları var vesaire. Şimdi örnek veriyorum. Hepimizin kafasında kendi yaptığımız işlerle ve uzmanlıklarla ilgili farklı farklı dallar var. E şimdi yeni bir bilgiyle karşılaştığın zaman... ...sahip olduğun bilgi kümesinin içinde bir yere oturuyor mu bu diye soruyorsun. Bir şeyle tezat ise... E, ...böyle bir rahatsızlanmaya başlıyorsun ve o tezatı çözmeye çalışıyorsun. Çünkü diyeceksin ki, bir dakika ben buraya yanlış bir dal çıkmışım eğer yanlış bir bilgi ise. ...tutacaksın dalı, alacaksın eline baldayı... ...o dalı oradan keseceksin... ...ve düzelteceksin, update edeceksin kendini. Bunu yapmak gerekiyor bazen. Ama bu pahalı bir şey, zor bir şey. O yüzden de zaten yetişkinler birazcık daha zor öğreniyor çocuklara göre. Çünkü çocuğun dünyası bomboş. Her gelenine bir ağaç yapıyor. Ama o ağacı yıkıyorsun, tekrar yapıyorsun. Yıkıyorsun, tekrar yapıyorsun. Başta kolay öğreniyor. Ee, bazen de kemikleştiği zaman yeni öğrenmeye kapanıyorsun. Bazen dalları kesemiyorsun. O yüzden dalları da kesmek de çok önemli. Şimdi bizim için bu niye önemli? Örnek veriyorum. 5G e, koronavirüs yapıyor. Şimdi bu çok büyük bir iddia tamam mı? Bu çok büyük bir iddia ya. ya. Daha ne kadar büyük olabilir? Vardır daha büyüğü muhtemelen ama büyük iddia için büyük kanıt gerekir diyorum ben. İlk olarak aklım öyle çalışıyor. Yani ben kendi düşünce evrenimde 5G ile ilgili bildiklerim Barkan'a sormuşum, işte sana sormuşum başkasına sormuşum. Orayı doldurmaya çalışmışım 5G ile ilgili düşünce evrenimi. Dalga frekansları frekans ne kadar işte yüksekse o kadar e, kısa yere dayılıyor. Ne kadar küçük e, kısaysa uzun gidiyor falan. Kesin çok kötü anlattım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ama kafamda doğrusunu biliyorum ama doğru terminolojiye hakim değilim. Ama doğrusunu biliyorum söz. <gülüyor> yani onunla ilgili kafamda bir dünya var. Ona ters bir şey çıktığı zaman diyorum ki ya tamam benim bu konuyla ilgili o zaman kendim bağımsız fikrimi değiştireceksem açmam. Zaman ayırmam lazım 5 dakika. Madem bu konuda fikrimi değiştirmeye bu kadar açayım Aç Google'ı. ...yaz doğru mu diye. Ve İngilizce yaz. Ezanlar zaten çık. Yani her şeyi de kendimiz yapmak zorunda değiliz işte. Koronavirüs 5 k yazdım Google'a. enter bastım. Bu çıktı. Koronavirüs ve 5G ile ilgili şeyler... ...doğru değil diye güvenilir bir haber kuruluşundan. Fullfact.org'dan yani. Ee, bu bu tehlikeli olabiliyor bazen bu arada. Bazen çünkü... Evet. E ...iki tarafı da aratmak gerekiyor. Bu korona 5G... E ...o snoops... ...not snoops, e bu web sitesi sayesinde güzel olmuş, güzel denklermiş. Ama bazen... Mesela çok tazor olabiliyor. Hatta bulamayabiliyorsun bulamıyorsun. Yani yalan haber sayısı daha çok oluyor. Ee, bunu kritik eden haber bulmak gerekiyor. Ee, sadece bir parantez açtım özür dilerim. Devam İyi de açtın parantezi. Bak bunu destekleyeyim. Bizim barkanlarımızda geçen ay şöyle saçmaca bir muhabbet oldu. Ya gerçekten aya indiler mi? Hatırlıyor musun muhabbeti konuştuğumuzu? Şimdi böyle bir insan grubu da var. Adı da Moon Skeptic. Ama Ay'ın e, işle ilgili bir şüpheci olanlar. İddia da şöyle oldu. Biz kendimiz Moon Skeptic olduğumuz için e, değildi. Bir konu oldu. Ve bu konuyla ilgili bir video vardı. Ve video o kadar güzel yapılmış ve gerçekten böyle kırılımını veren bir videoydu ki biz o zaman oturduk izledik. İşte Ay'a e, e, işte bu astronotların dünyaya geri döndükten sonraki yaptıkları basın toplantısındaki tavırlarını konu almış, tamam mı? Böyle bir... Diliyorum. Hakikaten izliyorsun, o... Yani... Ya acaba indiler mi falan diyor insan kendi kendine, tamam mı? Öyle bir e, duruma geldik. Ondan sonra ama bunu tabii... Tekrardan işte kendi fakir çekimimizi yapıp, işte kendi... E, üzerine bir daha tartışınca konu çözüldü. Fakat... E, çok şey olabiliyor. O, yanıltıcı olabiliyor. Acaba buna şey olarak bakabilir miyiz? Yeni... Şimdi... Bin sene sonrasına gidelim. Sizce... Dünyanın düz olduğuna inanan bir grup var şu anda. Bu insanlar ciddi ciddi bir teşkilat değil, tarikat durumuna dönecekler mi? Bir din oluşturacaklar mı? Mesela? Son derece olası. Yani kendi bubble'larında daha çok yaşıyorlar gittikçe ve gittikçe. Evet. Ve bir karakter de bir özelliği de paylaşıyorlar bence. O karakter özelliği de belirsizliğe toleranslarının bu psikolojide bir faktördür. uncertainty to tolerance. Bunun çok az olması. Çünkü bu durumda karakteristik olarak şöyle bir durum var. Mesela ay örneğine gidelim. Moon Skeptic. Hmm. Rahatsız edici ya. Ben rahatsız oluyorum yani aya indiler mi diye. Çünkü benim kafamda aya gidildi diye bir şablon var. Ben buna inanıyorum. Tamam mı? E bunun aksiyle ilgili bir şey gördüm Beni bildiğin rahatsız ediyor. Böyle dişinin arasına girmiş kürdan gibi bir şey. Ama sen o rahatsızlığa ne kadar tölere edebilirsen, işte sapere aude, dare to diye bir şey var ya latince, yani gerçekten cüret edebilirsen doğrusunu öğrenmeye ve oradaki rahatsızlığa birazcık dayanabilirsen, günün sonu doğrusunu öğreniyorsun, şey yapıyorsun, uncertainty dolarında sonrası çok düşük kişi şunu yapıyor, ya ben bir tanesine inanmak istiyorum diyor, o dişinin arasından kuyumu hemen çıkartmak istiyor, o veya bu diyor ve bazen yanlış oluyor gerçekten ya. Buradan aslında şeye bağlayabiliriz, Bir başka bir programda belki şeyi konuşabiliriz, bu information bias konusunu. Ben mesela, e, kendi inandığım şeyle tutarlı olsun e, e, başlangıcıyla e, araştırmama başlıyorum bazen. Yani, hmm. şimdi evet. her iki tarafta bir bilgi topluyor tamam mı? Bir o tarafın hmm. bilgisi var, bir de kendi bilgin var. Şimdi, e, ilk konu o... O, ...o tez ortaya atıldığı zaman iki tarafta eşit. Hani sen araştırmanı nasıl yapıyorsun, onlar nasıl yapıyor? Sonra da arada bir inconsistency oluyor. Onun bilgisiyle senin bilgin arasında. Hani onu valide ederken... ...sen bu konuyu nasıl approach ediyorsun kişi olarak? Yani sen otomatik olarak kendi bilgini koruyan... E, ...araştırmaları önceliklendiriyorsun. Önce Tabii. bilgi kaynakları okuyorsun vesaire vesaire. Bu da evet. bu da farklı bir konu, enteresan. Ben mesela ben... bundan da rahatsız oluyorum. Kendime bazen soruyorum açıkçası. Ya evet, orada ne durduruyorsun işte? Kendine sorduğun zaman işte... Böyle işlemiyor mu? Sorduktan sonra devam mı ediyorsun yoksa sorduktan sonra iki tarafa da mı bakmaya başlıyorsun? Ya ondan sonra kendime göre mankul e, kaynak hangisiyse ondan ilerliyorum. Fakat ilk başta hemen acil durum şeyi olarak böyle garip bir haber şu anda öğrendiğim bütün bilgiler aykırı bir şey okuduğunda otomatik olarak onu e, kendini doğrulayan bir şey görmek istiyorsun. Ya bir de işte ya ona göre Google'lıyorsun. Google'lama tarzın bile değişiyor yani. Böyle değil konusunda. mi? Falan diye. <gülüyor> Google'lamacı oluyor. Hem üniversitede bari. okurken hem de üniversiteden sonra çalışma hayatına atıldığında ben araştırma sektöründe çalıştığım için bu konu hep her gün gündemimde oldu. Konfirmation ee, bias değil mi? Kesinlikle. Yani Çünkü düşünsenize bir soru soracaksınız ve belki bir markanın kaderini tayin edeceksiniz. Ama o soruyu nasıl sordunuz? Aslında sizin ön yargınızla belirlenen bir şey. En başta yani sürecin en başında sorunun oluşturulması noktasında sizin yargınız o anda hemen devreye giriyor. Ee, yine ta üniversitede okurken kendime şiar edindiğim şeylerden bir tanesi objektivitenin asla mümkün olmadığını kabul etmek. Objektivite olası değildir. Ama asla ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmememiz gereken bir zorunluluktur. Yani Sürekli kafanın bir tarafında bu objektif olmaya dair bir kaygı olması gerekiyor. Onun dışındaki bütün kişisellikler zaten kaçınamayacağımız şeyler. Yani mutlaka kişisel olacak, mutlaka bir e, ben e, bayısı yaptığımız işin içerisinde olacak. E, bu da sorulabilecek her soruya bugün itibariyle işte 7,5 milyar farklı cevap verilebilmesini verilebilme olasılığını açıklıyor zaten. Bence bundan korkulacak bir şey, bunda, bunda korkulacak bir şey yok. Bence 7,5 milyar insan aynı cevabı verirse bu çok korkutucu olurdu. Yani çünkü o ilerlemenin önüne çekilecek set anlamına gelirdi. Biz sürekli kendimizi objektif olmaya, tekrar tekrar sorgulamaya, başkasının doğrusuna bizim doğrumuzun bakış açısından ve o bizim doğrumuzun tam tersindeki başka bir açıdan da bakmaya çalıştığımız zaman falan iş zaten uyumlaşmaya başlıyor. Eğlence de orada başlıyor bence. Ya peki bir şey soracağım size. Ee, ya bu, bu e, şey konusundan birazcık aslında bahsetmek istiyorum. Yani objektif tabii ki olamıyoruz ve o belki e, bununla ilgili bir çaba gösteriyoruz vesaire ama içinde bulunduğumuz toplumsal ortamı, ortamın bazı normlarını o kadar çabuk içselleştiriyoruz ki ee, şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'den birisiyle konuştuğumuz zaman şu anda e, 65 yaş grubunun evden çıkmaması gerektiği bunun zaten normali ve doğrusunun bu olduğu gençlerin o kadar risk grubunda olmadığı hatta o yüzden dışarıda çıkmalarının birazcık daha belki okey olduğu gibi bir argümanı İnsanlar içselleştirmiş olarak bulabiliyorlar kendilerini. Başka bir bağlamda bakıyorsun. Ben kafamda şeyi canlandırmaya çalışıyorum. İster istemez karşılaştırıyorum. İngiltere'de böyle bir şey olur muydu? Yani 65 yaşlılar için sokağa çıkma yasağı. İşte diğerleri, yerleri işte o kadar yasak değil. Ama siz de çok çıkmayın. Ama siz o kadar yasak değil falan. Ya Böyle bir şey olur muydu? Olmaz mıydı? falan diye karşılaştırıyorum. Merak ettiğim ve size sorduğum şey şu. Hatta duygumu söyleyeyim. Ya ben adını koyamadığım ve tanımlayamadığım bir şekilde 65 yaş grubuyla ilgili kanuni yaptırımın diğer kategorilerden farklı olmasını rahatsız edici buluyorum. Birincisi bu mı paylaşıyor musunuz? Ben kendi kendime gaza geliyor olabilirim. İkincisi neden Türkiye'de böyle bir tavır var? Yani bu Matematiksel olarak ne kadar savunulabilir ayrı mesele, toplumsal olarak ne savunulabilir ayrı mesele, bir toplumla ilgili karar alıcıların farklı yaş grupları ve demokratik gelenekle ilgili bir sürü şey var. Biraz açık uçlu bir soru olarak ortaya atıyorum bunu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz çerçevesinden? Ee, Barış, istersen senden devam edelim. Şimdi bu bizim çok yabancısı olduğumuz bir e, durum değil açıkçası. Çünkü e, koronavirüs vakası ortada henüz yokken de İstanbul Belediyesi e, yaşlı kartlarının, 65 yaş üstü kartların e, yoğun saatlerde geçerli olmayacağına dair bir elektronik düzenleme yapmıştı. Ve bu kesimin fiilen aslına bakarsanız toplumsal hayattan belli kısıtlamalarla koparılmaya başladığı anlamına geliyordu bu uygulama. Bugün Türkiye'de 65 yaş üzerine böyle bir uygulamanın yapılması, arkasından Sağlık Bakanı'nın az önce televizyona çıkıp orta yaşlıları da aslında çok etkiliyor hastalık, öyle düşündüğünüz gibi değil demesi, hemen arkasından test politikasıyla ilgili getirilen ilişkiye eleştiriye Artık herkes kendini enfekte farz etmeli ve buna göre davranmalı demesi ve bugün hala Türkiye'de 65 yaşından büyüklere sokağa çıkma yasağı olması çok ama çok büyük bir çelişki yumağı bakarsanız. Ya ben çok problemli görüyorum. Bir defa bir yasak koymak o kadar katı bir hamle ki öncesindeki her şeyi bütün ihtiyaçlarını örmüş olman lazım. Ben... 66 yaşındaki halimi hayal ediyorum, tamam mı? 66 yaşındaki Ozan Bukayd'ı dinliyorsa ona selamlar yani. Ve çok kızardım ya, çok öfkelenirdim. Çok öfkelenirdim yani. Niye 65? Benim sağlık seviyemi sen nereden biliyorsun? Bana destek olacak, etrafımda yetene kadar insan olup olmadığını sen nereden biliyorsun? E, hasta olan bir sürü insan var, bunlar taşıyıcı ve toplumdaki şeyi arttırıyorlar, sayıyı arttırıyorlar. Niye onun yavaşlamasıyla ilgili bir baskı yapmıyorsun da beni evime kapatıyorsun? Çok öfkelenirdim, çok inanılmaz insan haklarına aykırı bir şeyle e, muhatap olduğumu hissederdim. Düşünsenize yani, 66 yaşında birisisiniz yani. Kendinizce bir hayat düzeni kurmuşsunuz, tak diye böyle bir şey geliyor. Şimdi öyle bir şey ki, e, alt yapı bakımından hiçbir hazırlık yapılmadan e, böyle bir karar alındığı çok bariz. E, bunu sadece sosyal medyaya çekip koydukları, kurguladıkları 3 tane e, işte zabıta yaşlı adamdan sipariş alma videosunun arkasına saklanarak görmez kılamazlar. Ben kendi etrafımdaki arkadaşlarımla yasağın çıkmasından önce aslında başlamıştım. 65 yaşından büyük olanlar değil, genel olarak yaşı büyük olanlar, yani riski yüksek olan insanlar için her sabah bir telefon ağı kurup bu insanları arayıp siparişlerini alıp sonra da siparişlerini dijitalize edip dijital yollarla kapılarına siparişlerin e, ulaştırılmasını sağlayacak bir dayanışma ağı kurmaya hamle etmiştik. Bu fikrimizi Türkiye'de birkaç tane e, kapıya servis e, şirketiyle paylaştıktan sonra onların bunu çok daha konvansiyonel bir şekilde yapabilecekleri ortaya çıktı ve onlar mesela şu anda bunu yapıyorlar. Yani devletin alması gerektiği önlemleri özel sektör kendi El maharetiyle şu anda yapıyor. Peki bu sorunu çözüyor mu? Siz biliyor musunuz Türkiye'deki 65 yaşından üzerinde e, emekli maaşıyla geçinen insanların gerçekten e, geçim durumlarını, e, karınlarını doyurabilmek için ne şekilde alışveriş yaptıklarını, gidip marketten alışveriş yapmıyorlar ki? Yani ellerine geçen üç kuruş maaşı yetiştirmek için bin tane takla atıyor o insan. Tabii yani şimdi. sağdan soldan telefonundaki işte XYZ uygulamasından e, sipariş vererek kendini bir ay doyurma imkanı olmayabilir. İmkansız. İkincisi ikinci yani iş çalışan bir sürü insan var 65 yaşının üzerinde geçimini sağlamak için. Ne yapacak şimdi bu insanlar? 65 yaş üzerinde olması da gerekmiyor. Bugün benim bir arkadaşım var. Çok samimi çocukluk arkadaşım. Bir şirkette çalışıyor ve saha görevlisi. Sahada yani ürünleri sizin benim gidip elimizle aldığımız marketlere, bakkallara ulaştırma organizasyonunun başında bir arkadaşım bu. Ve uluslararası dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi adına çalışıyor. Evde de 5 yaşında bir çocuğu var. Her gün sabahleyin 5 buçukta evden çıkıyor. Akşamın 7 buçuğuna kadar bu çocuk sahada o bakkal, bu market, o bakkal, bu market dolaşıyor. Akşamleyin de geliyor, 5 yaşındaki çocuğunu koyununu alıyor, yatıyor. Yani koyunu alıp yatmıyor muhtemelen ama sonuçta aynı eve giriyorlar, aynı tuvaleti kullanıyorlar. Ne kadar kendilerini ayırmaya da çalışsalar aslında aynı hayatı, aynı daireyi, aynı çatıyı paylaşıyorlar. Şimdi bu çocuğun kaygısını biz 10 gündür evden çıkmıyoruz abi, böyle üstüme üstüme geliyor duvarlar falan diyen insanlar... Nasıl anlayabilirler? Ben birazcık şımarıkça davrandığımızı düşünüyorum bazılarımızın. Ortada çok ciddi problemler var. Ya da şeylere falan hiç girmiyorum. Bunlar çok fazla konuşulduğu için işte verdiğimiz siparişleri getiren teslimat elemanları vesaire bunların muhatap oldukları şeyin, riskin boyutları tahmin dahi edilemez. Ya da birlikte çalıştıkları depoda pozitif vakalar teşhis edilmesine rağmen bir takım tekstil şirketlerinin hala o depolarda diğer insanları çalıştırmakta ısrarcı olduğu yönünde sosyal medyada geçtiğimiz hafta da çok fazla sayıda haber çıktı. Yani total lockdown dediğiniz, yani ülkeyi komple kapatmak, sokağa çıkmayı yasaklamak zorunlu haller dışında bir devletin herhangi bir kesimi dışarıda bırakmaksızın yapabileceği, alabileceği aksiyonların yeganesi. Bunun dışında alınabilecek her karar mutlaka bir kesime haksızlık olacak. Şu anda bu haksızlık Türkiye'de 65 yaş üstüne yapılıyor. Ama görüntü bu. Aslında şu anda bu haksızlık Türkiye'nin tamamına yapılıyor. Çünkü onlar sokağa çıkamadıkları için mağdurlar. Diğerleri de sokağa çıkabildikleri için mağdurlar. Halbuki yapılması gereken hiç kimsenin evet. sokağa çıkmamasını ve evlende herkesin zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak belli bir süreyi geçirebilmesini sağlamak. Son derece ikna oldum. Yani bu anlamda işte İngiltere'nin stratejisi evet. en azından bu spesifikte daha doğru. Hastalığın büyümesiyle ilgili bir grafikten bahsetmiyorum. Toplumsal düzenin korunması açısından ya da ya yani ya da Fransa'ninki ya çıkmayın ya çok çok çok çok kritikse çıkın ama yaş grubu ayrımı yapmadan. Dediğin doğru. 50-40 yaşında, 35 yaşında, 38 yaşında Türkiye'nin bir şekerli içecek şirketinde çalışan satış yöneticisi mecburen çıkmak zorunda kalıyor. Şirketin onu korumasıyla ilgili bir durum yok. Halil, devam eder misin buradan? Evet, Barış'ın ve senin söylediklerine ilaveten aslında İngiltere'de de durum çok farklı değil demek istiyorum. Çünkü mesela benim eşimin erkek kardeşi İngiltere'de çok da elzem olmayan bir işletme çalışıyor. Hız ee, yarış arabalarına e, vites kutusu dizayn hmm. Tanışmıştık bu arada Sinop'ta hatırlıyorum. Evet. Evet. Ee, şu an işte bir yanında oldu. birisi vardı. O da aynı işi yapıyordu. O aynısını kamyon şey için yapıyordu, traktörler için yapıyordu. Bir de formül arabası <gülüyor> için yapıyordu. İki mühendis aynı iş tamamen ekstrem iki uçlar yan yana gelmişti komik bir andı. Ya yani bu, bu adamın ismi işe elzem değil. Fakat firma sahipleri e, işi kapatmayı reddediyor çünkü e, Boris Johnson zaten ufak ufak ufak adımlar atarak Türkiye'de o yolu izliyor şu an. Mesela 65 yaş adımı ufak bir adım. Yani yanlış bir adım. Haklı, haklısınız bu arada hani insan hakları e, etrafında da döndürebiliriz konuyu ama. Elinde sonunda bu Tayyip'in kafasını ufakladım çünkü ekonomiyi çöp etkilemiyor çünkü 65 yaş çalışan çok insan yok, çalışıyorsa bile e, kayıt dışı çalışıyor, et setra. E, e, daha sonra büyük adımlar atılıyor atılıyor ama büyük adımları da doğru atmadıkları zaman, işte benim e, eşimin kardeşi gibi zor durumda kalıyorlar. Şu anda işimi mi bıraksam, yoksa tatil günlerimi kullanabilir miyim, bizim verirler mi? yoksa direkt resti çekip çıksam mı? Iı, sürüncemesinde ee, 65 yaş e, e, bu kuralın sadece 65 yaşa uygulanmasını tabii ki yanlış buluyorum ee, fakat hiçbir şey yapılmamasından daha mı kötü diye düşünürsek ya yani, e, evet daha bile kötü çünkü şimdi Türkiye'de şöyle bir bakış açısı var devlet babadır. Babamız bize dedi ki 65 yaşının çıkmasına çıkmasın. E, doğru şey yaptı. Hiçbir sıkıntı çıkmaydı. Gibi bir doğru doğru olduğunu düşünen insanlar var. E, en azından bunu engellemiş oldu. Anladım. Ya ben çok kısaca özür dileyerek araya girebilir miyim burada? Tabii tabii. Yani. Bence burada e, her şeyi otoriteden bekleme, her şeyi devletten bekleme gibi bir yanlışlığın üzerinde e, insanlık ısrarla tepinmeye devam ediyor şu anda. Yani evet dünyanın bazı ülkelerinde otorite insanlara ihtiyacı olanı veriyor ve vermesi gerekeni veriyor ve görevini görece diğerlerine göre daha iyi yapıyor. Ama yapmadığı ülkelerde bunu almanın yolu var. Yani... Evet. Otoriteden bunu almanın tek yolu ağzını açıp otoritenin ne dediğine bakmak değildir. Bunu yapmamak mümkün. Şimdi tuzu kuru birisi, bir, bir insan olarak konuşacağım. Zaten e, hani bir kurumsal şirkette her sabah dokuzda işbaşı yapmak istemeyen e, her, her sabah dokuzda işbaşı yapmak zorunda olmayan birisi olarak söyleyeceğim bunu. Ok, hani altını çizerek söylüyorum. Ama ben olsaydım ve bir kurumsalda her sabah dokuzda işbaşı yapmak zorunda olsaydım da e, hayatta kalmayı tercih ederdim işsiz kalmaya. Yani hayatta kalırdım, işsiz kalırdım. Gitmezdim. Ve şu var... Bence tuzunun bunu, kuruluğundan bunu söylüyorsun. Evet, altını çizdim, en başta çizdim. tuzun kuru bu o konuda, bunu tekrar ediyorum. Ama gerçekten gitmezdim. Bence kimse de gitmemeli. Zaten kimse gitmediğinde kimsenin yapabileceği başka bir şey kalmaz. Yani otoritenin bununla baş etme şansı yok. Biz hayatta kalmak istiyoruz. Hayatta kalma refleksi olarak da pazartesi günü sabahleyin 8.30'da 9'da kimse işbaşı yapmıyor. Gitmiyoruz. Markan ne diyorsun? Hem Barış'ın bu son söylediğine hem de genel olarak 65 yaş spesifik yasağı. Ee, Barış'ın dediğine katılıyorum. Otoriteden beklememe konusu. Yani konu zaten belli. Eee yaşlılar, gençler herkesin yapması gereken belli. Eee şey konusu da açık. Mesela atıyorum bu süreçte bir Almanya bakıyorsun. Almanya'ya çıkma diyorsun, çıkmıyor. Ama İtalyan gidiyor, kalkıyor kiliseye gidiyor mesela. Eee durum böyleyken. Eee bu arada ben İtalya'nın süreci kötü yönettiğini falan düşünmüyorum. Onu başka zaman eee uh, konuşuruz, tartışırız. Eee uh, ortada farklı kült kültürel sebeplerden olduğunu düşünüyorum. 65 yaş ...konusunda ve Türkiye konusu spesifiğinde ben şöyle bakıyorum. Ee, ne yazık ki Türkiye'de 65 e, yaşlı. Yani bunu şimdi kabul etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de life expectancy yani yaşam beklentisi... ...74-75 bildiğim kadarıyla. Değişmeliyse eğer. Yani 65 yaşında bir insanın ortalamada 10 sene sonra ölmesi gerekiyor. Şimdi bu koronavirüs ve yaşlılık konusunda temel argümana bakınca konuşuyor yaşlandıkça bşık sistemi zayıflıyor daha bu tarz enfeksiyonlara çok daha e, vulnerable. yani e, kırılgan hassas, kırılgan, hassas <gülüyor> oluyorsun yani vücuduna yaptığın en e, en küçük şey e, maruz bıraktığın e, bu tarz işte dışarı çıkmak ya da kontak bunu e, ihtimalini daha da arttırıyor ve de bu ıı, yaşlı insanlarda şey, ıı, cytokine storm denilen, yani bağışık sisteminin gereksiz tepki verme sendromu var. Yani savaşacağım diye overreact edip ıı, bazı kimyasallar salgılıyor. Bu hmm. enfeksiyonla... Çok ilginç. Iı, ne ne bunun adı? Cytokine storm. Bu Çok ilginçmiş, var yaşlılarda var. olan bir şey. Bu ıı, enfeksiyonu yani iyileştireceğine daha farklı ıı, potansiyel ıı, zararlar verebiliyor vücuda. İşte kalp işte kalp yetmezliği, organ yetmezliği tarzı şeyler e, yaratabiliyor. Şimdi bu bu bu bu cepte. E, yaşlılar daha çok anlıyor bu fakat e, konu yine şey hani yine genç insan dışarı çıkıp eve geldiğinde annannesine sarıldığı zaman e, yani bu hiçbir şey yaramamış oluyor falan filan. Bence e, Türkiye'nin diğer ülkelerden yani İspanya'dan, İtalya'dan öğrendiği bazı şeyler var. İşte oradan gördü orada gördüler ki işte yaşlı nüfusu, çalışan nüfusu özellikle çok daha fazla etkileniyor bu tarz işlerden. İşte İtalyanın çalışan nüfusun yaşlı olması sebebiyle aslında biraz da sayıları işte Almanya'ya oranla, işte diğer ülkeler oranla daha fazla gibi. Bu, learning, bu öğrenimlerin sonucunda da böyle bir acil olarak bir karar vermiş olabilirler. Yani şey düşünmeden çok da, ya biz aslında insan haklarına aykırı bir şey yapıyor muyuz ya da mantıklı bir şey yapıyor muyuz? Değil hani olabildiğince biz bu işi basralım, yaşlarımızı koruyalım e, kafasıyla. Aslında iyi niyetle yola çıkıp acil olarak böyle bir karar vermiş de olabilirler ama ben de kararın yanlış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani hı hı. kimseye faydasının olmadığını düşünüyorum. Kötü tasarım diyorum ben ya. Kötü tasarım. Hani şey i̇yi, var ya UX'te yani fakir. kullanıcının evet. dünyasında bunun gerçekten nasıl çalışacağını yeteri kadar düşünüp sonra Nasıl çalışacak yani bu gerçekten bir grup insanın dünyasına çalışır da çalışmadığının olacak yani bir sürü cevapsız soru yok mu işin içinde? Yani iyi fikir kötü e execution denir ya biraz Hı -hı. biraz öyle olmuş sanki. Okay. Bir de bir de tam bir tam ev, şey değil mi sokağa çıkmaya hiç çıkamıyorlar. Tabii yani. tabi hiç ha. kapının önüne çıkamıyor polis çeviriyor evine geri tıkıyor falan yani. Ha bir de şey gördüm o da çok kötü ya ee, yaşlı kovalayan insanlar var böyle teyzeler onun böyle. Şey yapıyor, durdurup böyle bir tane adamı, işte birkaç tane video gördüm, işte şey yapıyor, fırça atıyor ona. Işte ya var, var ya bak, yani, yani hani bilmiyorum 18... hayat terbiye etmesin bizi böyle ama ben yani 66 yaşında, 67 yaşında huysuz bir amca olarak böyle bir dönemde sokağa çıkıp 3-4 tane 20 yaşındaki genç tarafından evime geri kovalandığım senaryoda herhalde kafam, kafam tar yani. Ne yapacağımı öngöremiyorum. Çok çok sinir bozucu bir durum yani. Tabii canım. 65 sonuçta yaşlı değil. Ben 75 yaşında maraton koşabilmek istiyorum abi. ne Böyle yani. hedeflerim çok, var yani. benim ee, Ay konusunda, e, hani eğer böyle sorusu olanlar, kafasında soru işareti olan varsa, ay üzerinde şu anda bir tane ayna var. Ay'a çıkan ekip tarafından bırakılmış bir ayna. O aynaya lazer e, yollayıp, üzerinden yansıtıp, geri burada hani, gözlemleme şansı var. Evdeki Dedikleri, lazerle muhtemelen yapamayız ama muhtemelen ya, yapamayız. Evdeki lazerle vardır. değil. E, şey, infra, kızıl ötesi. E, ya da artık kızıl ötesi mi, mor ötesi mi, hangisinin ötesi olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. E, güçlü bir lazer gerekiyor. Hı -hı. E, ama sensörde yani bunu oradan bir yerden yansıyıp geri geldiğini görebiliyorsun. Ve biraz kımıldattığın zaman e, yansımıyor. Orada bir tane ayna var Bilen için kolay, bilmeyen için bunu anlatmak zor. E, lazerin nasıl çalıştığını bildiğin zaman buna daha kolay ikna alıyorsun vesaire vesaire. Evet, evet. Peki görüşürüz.